Havuz çok kalabalık ha. Girecek gibi değil. Biz bugün bu havuza giremeyiz. Belki kalklıkta girelim. Gördüğümüz en kalabalık antik kent. Acaba neden? Neden olabilir? Valla çözemedim. Ben çözdüm. Su var. <gülüyor> tek nedeni su. Millet şakır şakır suya giriyor. Üstelik sodalı su. Minareli yüksek. İnanılmaz derecede turist var. Bu insanları pınarı antik kentine çekmeli. <gülüyor> Bizim çektiğimizde onlar da çekmeli yani. Güzelim kumsaldan, doğadan, serin serin, seri. bırak, gel kültür, enjekte et kendini. <gülüyor> mutlu musunuz Pelin Hanım? Mutluyum her zaman. <gülüyor> Eminim beni mutlu ettiğin için mutlusundur. Nasıl o hayatım? Çok güzel. Efesle yarışır bence. Nefesi tek geçerim ya. <gülüyor> <gülüyor> Efesin sıcağı buradan daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> beğendin mi? Evet, çok beğendim. Çok temiz Burada çöp bulamadık. Bakımlı gerçekten. İzillenilmiş. Olsun. Teşekkür ederim Hierapolis Antik Kenti'nde gezimiz son ile devam ediyor çok büyük çok sıcak çok yorucu ama muhteşem devam Burası boydan boya su kanalı. Yani dağdan gelen suyu Hiyerapolis'e taşıyan kanallar. Bu havuzada kaynak suyu geliyor ya, hamama giden su da buradan gidiyor. Agora'ya giden su da buradan gidiyor. Su buradan gidiyor. Biraz daha şöyle yaklaşırsan, su buradan hamama kadar gidiyordu. Evet. Gördüğün gibi her yerde de kalıntılar var. Küp kalıntıları, çanak kalıntıları, taş yerinde ağırdır. Gidelim. Su laheti kim getirdi buraya? <gülüyor> bu kimin lahetiydi? Su kanalı üzerinde olduğuna göre birkaç teori var. Bence bu kanalı yapan birinin. Kadar antik kent gezmek yeter değil mi? Yeter bence. Sıcaktan bunu <gülüyor> aldık. Her yer taş. Evet her yer taş. Biraz da travertelleri gezelim. Su görelim. Devam. Burda biter. Bay bay.